Bu Macron, devlet başkanı olacak falan statüde biri değil, bu sokakta gezerken bulunmuş bir adam. Hiçbir özelliği yok, siyasetten falan da anlamaz. İngilizlerin devletinin göreve getirdiği bir adam. Konuş konuşuyor, buna konuş dediler. İngiltere konuş dedi, bu da konuşuyor. Onun için kahve alınacak birisi değil, hiçbir şey bilmez. Bomboş bir adam. Yeni moda böyle, eli yüzü düzgün tipler gördüler mi? Artiste benziyorsa devlet başkanı yapıyor. İngiliz devletinin yeni taktiği bu. Kanada'da, orada, burada falan her şeyi yapıyorlar. Yunanistan'da, evet. şimdi de burada yapıyorlar. Macron, mikron, bilmem ne falan peşmeken, Kendi aklını kendine saklasın. İyilik yapacaksa PKK'nın aleyhine demeç versin. PKK'nın bir önce ortadan kalkmasını sağlasın. İngiliz devleti bu aralar kudurdu. Buraya sürekli adamlarını falan gönderiyorlar. Dikkat ederseniz buraya adamları geldikten sonra bize karşı azgın bir saldırı başladı. Evet, evet. Evet. Talimat İngiltere'den, İngilizlerin Devleti'nden. <gülüyor> Buradaki yerli işbirlikçilerine, uşaklarına, parayla besledikleri kahpelerine hadi bakalım dediler. Onlar da zıplamaya hoplamaya başladılar. Evet, evet dinliyorum.